Başlar, dolar 18,74 euro 19,96 euro 16, borsa 5.523 ve bitcoin 16.839'a göre yükselişle kapattılar. %39 zamma göre kalem kalem hesapladık. İşte güncel emekli maaşlar detaylar Silahlı Silahı teşcinayet hakkında videoyu paylaşan CHP ile Kılıçdaroğlu isim vermeden MP hedef gösterdi. Eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş yeni gelişme yaşandı. tüklü sayısı 6'ya çıktı. Vietnam'da 35 metre derinlikteki sütunun içine düşen çocuk hayatını kaybetti değerli izleyenler. Silahlı saldırıda öldürülen silah ateşinin eşinden katilere mesaj geldi. Beni öldürmelerine pişman olacaklar dedi. İbe başka imam olma. Nefsatimonda yoğun ilgi taraftarlar sen olsun diye bağırdı değerli izleyiciler yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yani uyardı. Böyle giderse ortalık karışır dedi. Ve bu haberimize gün özetinden sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.